Photoshop CS6 yardımıyla sivilceli bir surat nasıl temizlenir? Hep beraber öğrenelim. <Gülüyor> Görmüş olduğunuz gibi şu an karşımda sivilceli bir e, surat resmi var. Bizim buradaki siviceleri nasıl yok edebiliriz bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle bizim bu siviceleri yok edebilmemiz için sol taraftaki görmüş olduğunuz büyük, büyük, buradaki ikona sağ tıklayarak nokta düzeltme fırça, fırçası aracını seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra ise bizim resmi büyütmemiz gerekiyor ve ctrl artı mouse'un yuvarlarından resmi büyütebilirsiniz. Bundan sonra ise bizim yapmamız gerekenler sivicelerin üzerine tıklamak. Ama fakat bizim bazen hani sivciler başka yerlerde keskin veya başka bir şekillerde olabiliyor. Bunun yüzünden bizim mouse'un sağ tuşuna basarak buradaki fırça'nın boyutunu veya işte sertliğini ya da aralıklığını ayarlayabiliriz. Tabii bu sizin hani sivcilerin ya da başka başka bir şey yapacaksanız da bunların hani ol, nasıl söyleyim olma derecesine bağlı ve atıyorum rengine bağlı şekline bağlı falan filan her neyse hemen ben biraz e, sivilcelere göre boyutunu ayarladıktan sonra direkt buradaki sivilceleri silmeye başlıyorum ve üstüne basıp bırakıyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi zaten bir tane sivilcemiz yok oldu diğerlerinde aynı işlemi e, yapıyorum ama fakat dikkatli bakarsanız eğer şu taraflarda kızarıklıklar duruyor ve buraları tekrar ben böyle yaptığım sürece bu kızarıklıklar yavaş yavaş geçtiğinde görebilirsiniz arkadaşlar eğer siz uğraş, yani e, uğraşmayayım diyorsanız da dediğim gibi sağ tuştan şu boyutu tekrar büyüterek böyle basabilirsiniz ve pürüzsüz bir cilt elde edebilirsiniz. Hemen geri kalan sivilceleri de e, ben tabii ki düzeltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi de mesela buradaki büyük olmanın zararı da dudakla normal teni karıştırdı. Bunu nasıl geri alabiliriz? CTRL-Z'den geri alabiliriz ama tabii ben biraz fazla adım yaptığım için bunu şu an geri alamıyorum. Tabi sizin yanlış yapmanız için gereken bir adım ya, yani yanlış yapmanız gerekiyor. İki kere arda arda geri alamıyorsunuz. Hemen ben diğerlerini düzeltiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, suratı sivilceler, sivilceler, e, sivilcelerden arındırma işlemiz bu kadardır. <gülüyor>